Merhabalar bu videomda 19-25 Ağustos haftası astrolojik gündemi ve burçlar olan etkilerini paylaşacağım sizlerle. Geçtiğimiz hafta biraz yoğundu. Dolunaylar ve sert açılar aslında hakimdi. Hayatımızda önemli kapanışlar, önemli etkileşimler yaşamış ve deneyimlemiş olabiliriz. Özellikle bayram haftası ve akabinde oldukça yoğun gündemler söz konusuydu. Bu hafta biraz daha sakin olsa da önemli gezegenlerin yer değiştirmesi ve geçişleri söz konusu. Şimdi bunlara tek tek değineceğim ve daha sonra kısa kısa burçlara ilişkin yorumlar yapacağım. Ee, özellikle burcunuzu dinlemeden önce bu genel yorumları dinlemenizi tavsiye ederim. Çünkü burçlara ilişkin yorumlarda çok fazla detaya giremiyorum. Ancak e, genel yorumlarda detaylandırıyorum her konuyu e, her burca e, etkili olacak biçimde. Haftaya ay koç burcunda etkileriyle başlıyoruz. 18 Ağustos günü ay koç burcunda seyre başlayacak ve dolayısıyla birkaç gün boyunca da ay koç burcunda olacak. Daha çok aktif olmak isteyeceğimiz duygularımızda biraz daha bencil olmak isteyeceğimiz belki de zaman zaman. Bunun yanı sıra baş ağrısı çekebileceğimiz kafamıza baş bölgemize özellikle dikkat etmemiz gereken günlerdir. 21 Ağustos günü ise sabah saatlerinde ay boğa burcunda transitine başlayacak ay boğadayken biraz daha aslında rahattır ay çünkü e, biliyorsunuz boğa burcunda da aslında yengeç burcu gibi rahat edebilir duygularımız ancak biraz maddi güvence ve maddi konular gündemdedir bunun yanı sıra fazla keyif isteği iştah artışı biraz daha maddi konulara yönelmek ve sahip olmakla ilgili gündemler aslında hayatımızda yer kaplar ay boğa burcundayken aynı gün içerisinde Merkür ile Jüpiter arasında güzel bir etkileşim var. Aslan burcunda bulunan Merkür ve yay burcunda bulunan Jüpiter 14 derecede üçgen oluşturacak. Özellikle ateş burçları yani koç, aslan ve yaylar bu etkileşimden birinci derecede olumlu etkilenecek olan gruptur. Çünkü bu etkileşim iki ateş grubunda meydana geliyor ve dolayısıyla koç, aslan ve yay burçlarına doğrudan etkilemekte. Şimdi Merkür ile Jüpiter arasındaki bu etkileşim aslında bize iletişim fırsatlarını anlaşmalar, sözleşmeler alanında belki fırsatlı konuları karşımıza çıkarabilir. Haberler oldukça şanslı şekilde gelişebilir. Şanslı haberler alabiliriz. Bunun yanı sıra eğitim alanında birden fazla fırsat yine karşımıza çıkabilir. Çünkü Jüpiter girdiği yeri aslında çoğaltır, büyütür, zaman zaman abartır. Ve Merkür ile daha çok iletişim eğitim anlaşmalar sözleşmeler ve her türlü yazılı görsel sözlü medya ile ilintilidir. Özellikle bu sıralarda alacağınız haberler, teklifler, sözleşmeler, anlaşmalar oldukça Fırsatlı olacaktır biliyorsunuz zaten Jüpiter yay burcunda transitinde artık retro olarak değil direkt pozisyonu devam ediyor. Dolayısıyla artık etkilerinizi biçme zamanı güzel fırsatlar özellikle ateş burçlarına akacak demektir. Bu etkileşim özellikle 21 Ağustos gününden başlayacak ve 23 Ağustos'a kadar etkili olacaktır. Yine 21 Ağustos günü. 21 Ağustos çarşamba günü bu arada oldukça önemli gezegen etkileşimlerinin olduğu bir gün diyebilirim. Haftaya biraz sakin başlasak da hafta ortasında gündemler çoğalıyor ve artıyor. 21 Ağustos'ta Venüsün Başak Burcu transitinde başladığını görüyoruz. Venüs bir süredir Aslan Burcu transitindeydi. Dolayısıyla duygularımız, sevme biçimimiz, kendimizi ifade etme şeklimiz, para harcama şeklimiz biraz abartılı, biraz gösteriş içeren konulara yönelikti aslında. Venüs Başak Burcu'na çok fazla rahat az edemez. Çünkü biliyorsunuz Venüs aşk ve ilişkiler gezegenidir. Daha ziyade bu şekilde tanımlanır. Başak Burcu ise ilişkilerle daha çok mantığı, realiteyi ve faydacılığı göz önüne alan bir Burç'tur. Venüs Başak'ta sevgi biçimi biraz eleştireldir arkadaşlar. Biraz mükemmeliyetçidir, biraz memnuniyetsizdir ve takıntılıdır. Bunun yanı sıra aslında ilişki için fedakarlık yapmak ilişkiye hizmet etmek noktasında da aslında Venüs Başak verimlidir. Gösterişten hoşlanmaz. İşin mutfak kısmında kalmayı sever. Ama bunun yanı sıra mükemmel bir ilişki, mükemmel şartlar, mükemmel bir evlilik, mükemmel bir birliktelik olsun ister. ve Dolayısıyla yanlış gördüğü şeyleri de eleştirmekten geri durmaz. Venüs Başak e, transit ile beraber özellikle haritasında Venüs Başak olanlar için de böyle bir tiyo vermiş olayım. Yani sevme biçimleri her ne kadar fedakar ve yapıcı e, aslında e, karşı tarafı fazlasıyla düşünen e, bir şekilde olsa da Memnuniyetsizdir ve ilişkide her zaman herkesin görevini yapmasını ister ve fazla romantik değildir esasında. Çünkü biliyorsunuz venüs, venüs çok dilerim, Venüs başak balıkta yücelir. Başak burcu, balık burcunun zıt burcudur. Dolayısıyla venüs başakta çok da fazla işlemini göremez. Devam ediyoruz. 23 Ağustos'ta ise Güneş de Başak Burcu'na geçiş yapıyor. Bu hafta aslında Başak Burcu etkilerini fazlasıyla hissettiğimiz bir hafta olacaktır. Özellikle haritasında Başak Burcu'nda gezegen dizilimleri fazla olanlar 66, 67, 68 doğumlular fazlasıyla bu etkileri hissedebilir. Çünkü gezegenler Başak Burcu'nda seyretmeye başlamıştır. Güneş'in de Başak Burcu'na geçmesiyle beraber artık Güneş Aslan Travisi tamamlanıyor ve daha çok sorumluluklarımız, planlarımız Organizasyonlarımız, sağlığımız ve günlük iş bölümü gibi konular artık bir ay boyunca daha çok gündemimizde olacak demektir. Güneş-Başak transiti boyunca özellikle sağlık kontrollerinizi yaptırmanız, işlerinizi planlamanız ve organize etmeniz yerinde olacaktır. Arkadaşlar yine aynı gün 23 Ağustos günü. Ay burç değiştiriyor ve ikizler burcuna geçiyor. Artık ay boğadaki o etkileşimler biraz hafifleyecek ve daha çok yakın çevre ilişkilerine önem verdiğimiz zihnimizin oldukça aktif olduğu ve sürekli olarak iletişim halinde olmak istediğimiz, sosyalleşmek istediğimiz bir süreci başlatıyor olacağız. Hafta sonlarına doğru biraz daha iletişim ön planda olacak ve zihinsel faaliyetler. 24 Ağustos'ta ise... Yine önemli bir gezegen etkileşimiyle haftayı kapatacağız. Venüs ve Mars 3 derece Başak Burcu'nda kavuşum halinde olacak. Şimdi Venüs'ün ve Mars'ın aslında tabiatı Başak Burcu'na çok uygun değildir. Ancak burada kavuştuklarında özellikle haritanızda Başak Burcu'nun temsil etmiş olduğu evlere bakın. Ki birazdan Burç yorumlarında bundan bahsediyor olacağım. Buralarda yeni başlangıçlar, fırsatlar. Cesaret ve e, ilişki fırsatları, iş fırsatları, maddi olanaklar karşınıza çıkabilir ve bununla ilgili aslında her ne kadar kılı kırk yerseniz de adım atma konusunda girişim başlatma konusunda motivasyonunuzu yükseltecek güzelliklerle karşılaşabilirsiniz. Özellikle kardeşler, erkek ve kız kardeşin size olan desteği haritanızda temsil etmiş olduğu evlere göre değişecek, değişecek bir durumdur. Bunun yanı sıra sağlığınızla ilgili adımlar. Spora başlama, alışkanlıklardan kurtulma ve günlük işlerinizi organize etme noktasından da aslında Venüs ve Mars etkisini büyütecek ve daha hırslı, daha istekli olacaksınız. İlişki istiyorsanız hayatınızda ilişki konusunda veya yeni bir kariyer fırsatı istiyorsanız bu konuda daha çok hırslı, daha istekli olacaksınız gibi gözükmekte. Evet haftanın etkileşimleri bu şekilde. Herhangi bir dolunay yeni ay söz konusu olmasa da önemli aslında etkiler var. Başak Burcu etkisi oldukça hakim durumda. Bunun yanı sıra güzel şanslı gezegen etkileşimleri söz konusu. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Şimdi Burçlara ilişkin yorumlara tek tek başlıyor olacağım. Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar. 19-25 Ağustos haftası siz sevgili koç burçlarına ne gibi etkiler getiriyor bunlardan bahsedeceğim. Sevgili koçlar 21 Ağustos'ta Meydana gelecek açıyla beraber özellikle şansların hayatınıza yavaş yavaş gelmeye başladığını deneyimleyebilirsiniz. Bu bir aşk ilişkisi olabileceği gibi uzaklardan gelen bir fırsat, bir teklif de olabilir. 23, 23 Ağustos'ta ise çok özür diliyorum. Güneş artık Aslan Burcu transitini tamamlayacak ve Başak Burcu transitine başlayacak. Dolayısıyla artık önümüzdeki bir aylık süreç içerisinde daha çok gündemimiz, sağlığınız, günlük rutinleriniz, iş hayatınız üzerine olacak ve... 21 Ağustos'ta aynı zamanda Venüs'ün de Başak Burcu'na geçmesiyle beraber günlük işlerinizi yolunuza, yoluna koymakta sağlıkla ilgili işlemler yapmakta. Artık bu hafta içerisinde daha aktif olmaya başlayacaksınız. 24 Ağustos'ta ise Venüs ile Mars yine Başak Burcu'nda kavuşuyor. Bu gelişme ile beraber yeni bir iş fırsatı, yeni bir iş ortaklığı, günlük rutinlerinizi değiştirecek yeni bir takım başlangıçlar deneyimleyebilirsiniz. Her birinize güzel bir hafta diliyorum. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız ve videoyu beğendiyseniz beğene tıklarsanız çok sevinirim. Hoşçakalın. Merhaba sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar 19-25 Ağustos haftası siz sevgili boğa burçlarına ne gibi etkiler getiriyor bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle 21 Ağustos'ta meydana gelen Merkür-Jüpiter etkileşimi ile beraber ev ve aile konularında, yuva konularında şanslı bir etkileşim içerisindesiniz. Ev alım satımı, yeni bir ilişki, ortaklık veya evlilik fırsatı yakalayabilirsiniz sevgili bunun yanı sıra aradığınız krediyi, aradığınız e, borcu ve e, başkalarından görmek istediğiniz desteği de bu süreç içerisinde görebilirsiniz. Aynı gün Venüsün de Başak Burcu'na geçmesi ve 23 Ağustos'ta da Güneş'in Başak Burcu'na geçmesiyle beraber Artık daha çok gündeminiz, hayatınızda çocuklarınız, çocuklarınızla ilgili konular, yaratıcı yeteneklerinizi sergilemek ve risk içeren yatırımlar olacaktır. Ve bu süre içerisinde artık dediğim gibi daha çok çocukların gündemi ve aşk hayatınız, hayattan keyif alma noktaları devrede olacaktır. 24 Ağustos'ta ise Venüs'te ve Mars'ın yine Başak Burcu'nda kavuşumunu görüyoruz. Bu etkileşimle beraber... Özellikle ilişkisi olmayan bir boğa burcunun hayatına aniden tutku dolu yeni bir ilişki girebilir bu etkileşimle beraber veya çok şanslı bir teklif, risk içeren bir iş teklifi de 24 Ağustos itibari tarih itibariyle bir hafta sonuna doğru. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız ve videoyu beğendiyseniz, beğeni tıklarsanız çok sevinirim. Hoş Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. 19-25 Ağustos haftası siz sevgili ikizler burçlarına ne gibi etkiler getirecek? Bunlardan bahsediyor olacağım bu videoda sizlere. Evet, sevgili ikizler 21 Ağustos'ta Merkür ile Jüpiter arasında güzel bir etkileşim bir araya gelecek. Bu etkileşimle beraber özellikle kısa seyahatleriniz, ilişkilerde iletişim fırsatları yakalayabilirsiniz. Çünkü eee 3. ve 7. eviniz aktif olacak. İlişkileri ciddi bir boyutu taşıma anlamında söz nişan gibi faaliyetler açısından da uygun bir hafta olacaktır. Ve 21 Ağustos'ta yine Venüs'ün Başak burcuna geçmesi ve 23 Ağustos'ta Güneş'in de Başak burcuna geçmesiyle beraber artık gündeminiz eviniz, yuvanız, aileniz, Evinizde yapacağınız tadilatlar, belki bir yeni eve taşınmak, belki ev alımı satımı gibi şanslı etkiler söz konusu olacaktır bu hafta içerisindeki şansınız. Eviniz, aileniz, yuvanız alanında meydana gelecektir. 24 Ağustos'ta ise Venüs ve Mars'ın Başak Burcu'nda kavuşumunu görüyoruz. Bu kavuşumla beraber... Ee, yine ev alımı satımı konusunda şanslar elde edebilirsiniz. Gayrimenkul yatırımlar, ev alımı satımı alanında şanslar elde edebileceğiniz gibi. Bunun yanı sıra ailenizden özellikle anne babanın hayatında yaşanacak güzel gelişmelerde söz konusu olabilir. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğeni tıklar ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Hoşçakalın. Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen Burcu Yengeç olanlar. 19 25 Ağustos haftası siz sevgili yengeç burçlarına ne gibi etkiler getirecek bunlardan bahsedeceğim bu videoda sizlere. Öncelikle hafta başında 21 Ağustos'ta meydana gelen Merkür Jüpiter icil etkileşimi ile beraber parasal alanlarda kariyerinizde ve iş hayatınızda çok ciddi tekliflerle karşılaşabilirsiniz parasal anlamda. Fırsatlar yakalayabilirsiniz ve maddi olanaklarınız artabilir. Yine 21 Ağustos'ta Venüs'ün Başak Burcu transisiyle başlaması ve 23 Ağustos'ta ise Güneş'in Başak Burcu transisiyle başlaması ile beraber aslında önümüzdeki süreç içerisinde daha çok yakın çevrenizde vakit geçireceğiniz, kardeşlerle, kuzenlerle, e, toplantılar içerisinde olacağınız, kısa seyahat fırsatları yakalayacağınız bir süreç sizi bekliyor olur. Bu etkileşimle beraber özellikle bu haftadan itibaren başlayan etkiyle önümüzdeki bir ay boyunca belki bir araç alımı satımı veya dediğim gibi bir seyahat imkanı da Yakalayabilirsiniz. 24 Ağustos'ta ise Venüs ve Mars yine Başak Burcunda kavuşacak. Bu gelişimle beraber özellikle kardeşlerinizin hayatında yaşanan olumlu bir gelişim veya bir iletişim fırsatı, bir teklifle karşılaşmanı söz konusu olabilir. Özellikle 24 Ağustos civarında attığınız imzalar size şans getirebilir sevgili gençler. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Kanalıma hala abone değilseniz, abone olursanız ve videoyu beğendiyseniz beğene tıklarsanız çok sevinirim. Hoşçakalın. Merhaba sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar. 19-25 Ağustos haftası siz sevgili aslan burçlarına ne gibi etkiler getirecek bunlardan bahsediyor olacağım bu videoda sizlere. Evet sevgili aslanlar 21 Ağustos'ta meydana gelen burcunuzdaki Merkür ve Yay Jüpiter arasındaki etkileşimle beraber Özellikle bu hafta içerisinde yeteneklerinizi sergileyebileceğiniz fırsatlarla karşılaşabilmeniz yanı sıra çocuklarınızın hayatına yaşanacak güzel gelişmeler veya hayatınıza çekebileceğiniz yeni bir aşk gündem maddesi olacaktır. Yine aynı gün içerisinde Venüs'ün başak ve güneşin de 23 Ağustos'ta başak burcu transine başlamasıyla önümüzdeki süreçte daha çok gündeminizin parasal konular, maddi ve manevi kaynaklarınız olacağını belirtmek mümkün. Bu süreçte özgüveninizi toparlamak, öz saygı değerinizi yeniden geliştirmek ve bunun yanı sıra maddi kaynaklarınızı artırmak ve maddi kaynaklarınızı iyileştirmek adına çabalar sarf edeceksiniz. 24 Ağustos'ta meydana gelen Venüs'le Mars'ın kavuşumu ise yine e, maddi anlamda yeni bir fırsat, yeni bir olanak e, elde etmeniz açısından size her zamankinden fazla motivasyon verebilir. Ve her zamankinden fazla hırslı ve istekli hissedebilirsiniz kendinizi. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız ve videoyu beğendiyseniz beğene tıklarsanız çok sevinirim. Hoşçakalın. Merhaba sevgili başaklar ve yükselen burcu başak olanlar. 19-25 Ağustos haftası siz sevgili Başak Burçları'na ne gibi etkiler getirecek bunlardan bahsetmek istiyorum bu videoda. Evet sevgili Başaklar 21 Ağustos günü Merkür Jüpiter arasında meydana gelen açıyla beraber özellikle geçmişle ilgili meselelerinizi çözümlemek aileden kalan yükleri temizlemek, aileyle olan geçmişle olan kavgalarınızı artık sonlandırmak adına çok iyice etkiler altında olacaksınız. Özellikle ailenizle hoş sohbetler, hoş, so hoş toplantı Miraslar sağlayabileceğiniz gibi. Bunun yanı sıra maddi anlamda da miras konularından gayrimenkul alanında özellikle fayda temin etmeniz mümkün. 21 Ağustos'ta Venüs e, burcunuza yerleşiyor ve 23 Ağustos'ta da Güneş burcunuza yerleşiyor. ve Dolayısıyla bu haftadan itibaren e, top sizde. Siz parlayacaksınız. Ön planda olacaksınız ve sizin zamanınız başlayacak sevgili başaklar. Bu süreçte daha çok kişisel bakımınıza önem verip daha çok ilgi oda alacağınız ve insanlar nazarında daha çok e, sözü dinlenen bir yapıda olacağınızı söyleyebilmek mümkün. 24 Ağustos'ta meydana gelecek Venüs Mars kavuşumu ise yine burcunuzun üçleri Meydana gelecek. Bu kavuşumla beraber özellikle fazlasıyla fiziksel çekicilerinizin ön planda olacağını belirtmek mümkün. Karşı cinsin dikkatini üzerinize çekebilirsiniz ve oldukça e, aurası yüksek bir haftayı e, sonlandıracaksınız sevgili başaklar. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız ve videoyu beğendiyseniz beğene tıklarsanız çok sevinirim. Hoşçakalın. Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar 19-25 Ağustos haftası siz sevgili terazi burçları için ne gibi etkiler getirecek bunlardan bahsedeceğim. Bu videoda sizlere. Evet sevgili teraziler e, 21 Ağustos'ta e, meydana gelen Merkür Jüpiter etkileşim Özellikle size yeni bir sosyal çevrede yeni hayaller, yeni hedefler getirecektir. Burada iyice etkiler altındasınız. Özellikle arkadaşlıklarınızdan çok ciddi destekler alabilirsiniz. Veya kardeşler yakın çevre iletişim trafiği ile aslında bir takım fırsatlar elde etmeniz mümkün olacaktır. 21 Ağustos'ta Venüs-Başak Burcu transine başlıyor ve 23 Ağustos'ta da Güneş-Başak Burcu transine başlıyor olacak. Bu transitlerle beraber artık önümüzdeki süreçte bu hafta itibariyle daha çok dinlenmeye, inzivaya çekeceğiniz biraz eski meseleleri kurcalayacağınız. Biraz daha bilinçaltınıza ve maneviyatınıza yöneleceğiniz bir süreç deneyimleyebilirsiniz. Eski meseleleri çözümlemek, rüyalarla, tesadüflerle e, alakalı konulara anlam yüklemek anlamında aslında bu hafta e, bir başlangıç diyebilirim. 24 Ağustos'ta ise Venüs ve Mars yine sizin 12. elinizde kavuşacak. Bu da özellikle... O süreç içerisinde yeniden eski aşkların gündeme gelebilme ihtimalini getirmekte. Tabi burada yeniden fırsat vermek veya yeniden değerlendirmek size kalmış ama eski meseleler bu hafta içerisinde gündeme gelebilir ve size bir bilinçaltı temizliği sunuyor bu hafta diyebilirim. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız ve videoyu beğendiyseniz beğeni tıklarsanız çok sevinirim. Hoşçakalın. Merhaba sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar. 19-25 Ağustos haftası siz sevgili akrep burçlarına ne gibi etkiler getiriyor olacak bunlardan bahsedeceğim. Bu videoda da size. Evet sevgili akrepler hafta içerisinde, haftanın başlangıcında 21 Ağustos'ta meydana gelen Merkür Jüpiter arasındaki etkileşim. Sizi kariyer anlamında etkileyecek ve kariyerinizde terfi almak, maddi gelirlerinizi artırmak oldukça mümkün olacak. Burada gelen teklifler, iş görüşmeleri, iş anlaşmaları sizi maddi anlamda gerçekten rahatlatabilir. Bu süreci değerlendirmeniz karınız olacaktır. 21 Ağustos'ta Venüs Başak Burcu transitine başlıyor ve 23 Ağustos'ta da Güneş Başak Burcu transitine başlayacak. Bu transitlerle beraber artık önümüzdeki süreçlerde gündeminiz daha çok arkadaşlıklarınız, sosyal çevreniz, hayalleriniz ve hedefleriniz, kariyer gelirleriniz üzerine olacaktır. Bu süreçte özellikle 21 Ağustos'ta başlayan etkileşimle beraber bu hafta içerisinde kariyerinizde terfi imkanı, yeni bir pozisyon imkanı yakalamanız söz konusu olabilir. Özellikle 24 Ağustos'ta meydana gelecek Venüs Mars kavuşumu özür diliyorum. Yine 11. elinizde meydana geleceği için burada tanışacağınız kontaklar, tanışacağınız kişiler ve gireceğiniz sosyal çevreler hayallerinizi gerçekleştirmeniz ve kariyerinizde bir adım daha öteye gitmeniz adına size fayda sağlayacaktır. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız ve videoyu beğendiyseniz, beğeni tıklarsanız çok sevinirim. Hoşçakalın. Merhaba sevgili yerler ve yükselen Burcu'ya olanlar. 19-25 Ağustos haftası siz sevgili Yay burçlarına ne gibi etkiler getiriyor? Bunlardan bahsediyor olacağım bu videoda siz. Evet sevgili yaylar 21 Ağustos günü burcunuzdaki Jüpiter ve Aslan burcundaki Merkür'ün yapmış olduğu iyicil açı ile beraber Önemli seyahat fırsatları, eğitim fırsatları yakalayabilirsiniz ve yaşam görüşünüzü yenileyecek, yaşantınızı güncelleyecek, manevi gücü bulabileceğiniz karakter değişikliklerine gidebilirsiniz. Burada dediğim gibi özellikle hiç yapmam dediğiniz şeyleri yapmaya karar verebileceğiniz gibi manevi olarak huzurlu ve mutlu hissedeceğiniz seyahat imkanları ve eğitim imkanları yakalayabileceğiniz bir süreç deneyimleyebilirsiniz. Aynı gün içerisinde Venüs'ün Başak burcuna transine başlaması ve Güneş'in de 23 Ağustos'ta Başak burcu transine başlaması ile beraber aslında biraz Başak etkileri altına giriyoruz. Şimdi Başak burcu etkileri aslında sizi doğrudan etkiliyor. Çünkü siz de Başak burcu gibi değişken burçlardan ve Başak Burcu sizin olunca elinizi temsil ediyor. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte bu hafta itibariyle başlayan süreçte daha çok toplumsal e, statünüz ve bunun yanı sıra kariyer hayatınız, gelecekle ilgili planlarınız ve projeleriniz gündemde olacaktır. Bu alanda özellikle otoriteden destek görebileceğiniz kariyer fırsatları yakalayabileceğiniz durumlar söz konusu. Keza 24 Ağustos'ta Venüs ve Mars'ın yeni olunca elinizde kavuşumuyla beraber e, kariyer alanında çok şanslı, fırsatlı ve her zamankinden daha hırslı ve motivasyonu yüksek bir şekilde adımlar atmanız mümkündür. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız ve videoyu beğendiyseniz beğene tıklarsanız çok sevinirim. Hoşçakalın. Merhaba sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar. 19-25 Ağustos haftası siz sevgili oğlak puşlarına ne gibi etkiler getirecek? Bunlardan bahsedeceğim bu videoda sizlere. Evet sevgili oğlak bu hafta 21 Ağustos'ta meydana gelen Merkür-Jüpiter etkileşimiyle beraber özellikle bilinçaltı konularında yeni bir bakış açısı kazanabilirsiniz. Biraz daha içsel dünyanıza önereceğiniz, içsel anlamda maneviyatınızı yükseltebileceğiniz bir süreç deneyimleyebilirsiniz. Bu hususta özellikle Belki eğitimler alabilirsiniz. Belki seyahatlere çıkabilirsiniz. Bunlar da sizi manevi anlamda yukarı taşıyacak gelişmelerdir. 21 Ağustos'ta Venüsün Başak burcu transitine başlaması ve 23 Ağustos'ta Güneşin de Başak burcu transitine başlamasıyla beraber artık haritalarımızda Başak burcunun temsil etmiş olduğu ev ve alanlarda aktivasyon gözlemlenmekte. Özellikle bu süreç içerisinde 9. evinizin aktif olacağını ve önümüzdeki süreçte seyahat, eğitim, yeni bakış açıları geliştirmek noktasında gündemlerinizin oluşacağını söyleyebilirim. Özellikle 24 Ağustos günü Venüsle ve Mars'ın 9. evinizde kavuşumuyla beraber bir seyahat fırsatı, bir eğitim fırsatı, belki de bir yurt dışı imkanı yakalayabilirsiniz. Yurt dışına gitme imkanı yakalayabilirsiniz. Oldukça güzel bir hafta. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız ve videoyu beğendiyseniz beğeni tıklarsanız çok sevinirim. Hoşçakalın. Merhaba sevgili kovalar. ve Yükselen burcu kova olanlar 19-25 Ağustos haftası siz sevgili kova burçlarına ne gibi etkiler getiriyor olacak bunlardan bahsedeceğim. Bu videoda sizlere. Evet sevgili kovalar 21 Ağustos'ta meydana gelen Merkür-Jupiter etkileşimi ile beraber ikili ilişkilerde ee, aynı amaç ve ideallere e, hizmet edip etmediğiniz alanında iyicil etkilere sahip olacaksınız. Yani toparlayacak olursam şöyle söyleyeyim. İkili ilişkilerde hedeflerinizin, ideallerinizin ortak olduğu yeni ilişki fırsatları yakalayabileceğiniz gibi ilişkinize de ivme kazandırabilirsiniz ilişkinize. Ve iş ortakları. İş ortaklıkları açısından da oldukça şanslı bir hafta sizi bekliyor olacak. 21 Ağustos'ta Venüs'ün Başak burcu transine başlaması ve 23 Ağustos'ta Güneş'in de Başak burcu transine başlamasıyla beraber artık daha çok 8. ev konuları hayatınıza girmeye başlayacak. Alacak, verecek dengeleri, dengeleri Pardon çok özür diliyorum. Eşin maddi durumu, miras, nafaka gibi olaylar zor meselelere yeni çözüm yolları getirilebilir. Burada özellikle başkalarından destek görebileceğiniz borçlarınızı ödemede kolaylıklar sağlayabilecek gezegen etkileşimleri var. Özellikle 24 Ağustos'ta meydana gelen güneş pardon Venüs-Mars kavuşumuyla beraber. Yeni bir ödeme dengesi, yeni bir bütçe dengesi, zor meselelere yeni bir bakış açısı ve özellikle hayatınızdaki kadın figürlerden destekler görebilirsiniz. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız ve videoyu beğendiyseniz beğeni tıklarsanız çok sevinirim. Hoşçakalın. Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. 19-25 Ağustos haftası siz sevgili balık burçlarına ne gibi etkiler getirecek bunlardan bahsedeceğim bu videoda sizlere evet, sevgili balıklar bu hafta 21 Ağustos günü Merkür ve Jüpiter arasında meydana gelen etkileşimle beraber özellikle kariyer hayatınızda yeni bir yol yeni bir yön yeni teklifler ve yeni fırsatlarla karşılaşabilirsiniz 21 Ağustos'ta Venüs'ün başak burcu transitine başlaması ve 23 Ağustos'ta ise güneşin başak burcu transine başlamasıyla beraber bu Artık Başak Burcu etkileri haritanızda hissedilir olmaya başlayacak. Başak Burcu sizin 7. eviniz. Dolayısıyla önümüzdeki süreç içerisinde daha çok o dağınız, ilişkileriniz olacak, ortaklıklarınız ve karşıdaki insanın düşünceleri, istekleri ve hedefleri olacak. Dolayısıyla aslında Eylül ayının kısmen tesiri de bu şekilde gözlemlenebilecek. 24 Ağustos'ta Venüs ve Mars Başak Burcu'nun 3 derecesinde kavuşacak. Yine sizin 7. evinizde Burada özellikle ciddi anlamda ortaklıklar imkanı sağlarken bu etkileşim bunun yanı sıra ciddi ilişkilere başlama, tutkulu ilişkilere başlama konusunda da fırsatlar getirebilir. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız ve videoyu beğendiyseniz beğene tıklarsanız çok sevinirim. Hoşçakalın. Evet haftalık yorumlar bu şekildeydi. Bu hafta aslında iki önemli gezegenin Başak Burcu transitine başlamasından başka çok önemli etkileşimler yok. Ama oldukça iyicil etkiler söz konusu. Bu nedenle bu haftayı değerlendirmekte. Fayda görüyorum. Danışmanlık almak isteyen arkadaşlar evrenselkadimbilgiyetçi.com adresine e-posta gönderebilirler. Bu arada kanalıma abone olmadıysanız olmayı unutmayın ve bildirimleri açmayı da unutmazsanız sevinirim. Zira videoların geldiğini bildirimler sayesinde öğrenebiliyorsunuz sevgiler.